Selam, ben Sultanoğlu. İyi, güzel ve ahlaklı insanların kanalı. Sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda oğlum Davut bir masal okuyacak. Ve biz kızım Cemile ile birlikte yorumlayacağız. Umarım beğeneceğiniz bir masal olacaktır. Biz her masaldan bir hakikate ulaşma çabasındayız. Masal bahane Hakikatler acı ya da tatlı bizi bekliyor. Hazırsanız buyurun başlayalım. Şehir faresiyle tala tarla faresi. Bir varmış bir yokmuş. Bir şehir faresi varmış. Bir gün gelmiş yoluyla. Çağırmış komşu fareyi yemeye. Derken bir Türk tavısı üstüne bir sofra kurulmuş ki harika. Ne yemekler ne mezeler. Gelmeyen bilmez öyle. Böyle şölen hiç görülmemiş. Gerçekten sofra çok güzelmiş. Ama tam yemek yenirken farelerin işten kesilmiş. Ayak sesleri gelmiş birden. Evin üstünden bir yerden şehir faresi. <gülüyor> yallah aşağı yatarla faresi de ardından. sesmez meskeşinmiş yukarıda. Fareler de çıkmış ortaya. Şehir faresi buyurun demiş. Soğumasın bizim güzel makarna Ben doğdum demiş sarla faresi. Yarın da bize gel. bekleyelim sizi. Bizde böyle güzel sofralar yok. Bizimkisi yoksun işi. Ama yediğin kalmaz boğazında. Öyle sesmez de duyulmaz. Haydi hoşça kal Sevgili kardeş korkarak yemek hiç bana gelmez. Korkarak yemek hiç bana gelmez. Ne anlatıyor kızım burada? Bir şeyler söylemek ister misin? İstemezsin. Sen okuduğumdan ne anladın çocuğum? Okudum, ben He. ne anladım? Kendin şey okumaya vardı, bir şey anlamadın değil mi? Şimdi ben bunları ne anladım biliyor musunuz çocuklar? Orada ne diyordu? Bak en son satırda. Hayır, Haydi otacak alsın biri kardeş. Korkarak yemek hiç bana gelmez. Demek ki bir yemek yiyip karnını doyurmak için huzurlu bir olmak gerekiyor. Huzurlu olmak için de korkmamak gerekiyor. Peki hangi ortamda korkmayız? Evimizde, mahallemizde. Kasabamızda, ilçemizde, şehrimizde, memleketimizde eğer huzur varsa, o zaman korkmayız. Memleketimizde huzur olabilmesi için de, el er birliği olması gerekiyor. Aynı ilaçlarda, <gülüyor> aynı üçü birliğine birleşmek gerekiyor. Bakın Suriye'ye, Irak'a, bakın işte en son Kazakistan'da, ondan sonra nerede var böyle? Suriye'de var, Irak'ta var, Suudi Arabistan'da var. Afrika'nın pek çok ülkesinde var. Amerika'daki pek çok ülkede var. İşte Rusya'ya bağlı ülkelerde var. Avrupa Birliği'nde bir terör yok şu anda. Neden şu anda onda yok? Çünkü onlar terörü besliyorlar. Bu saydığımız ülkelerde terör onlar finanse ederek bizim rahat yememizi engelleyecek gürültüyü sağlıyorlar değil mi? Ama hiç kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Biz memleketimizde aynı inanç altında aynı ülkü birliğinde birleşirsek yemeğimiz rahat, huzurlu yeriz, boğazımıza durmaz. Doğru mu? Evet. Suriyeli çocukları görüyorsunuz değil mi etrafınızdan memleketlerinden kaçmış gelmişler. <gülüyor> kimisi generallerin çocuğu, kimisi zenginlerin çocuğu. Ben çok insanla karşılaştım. İşte süpermarket zinciri varmış, fabrikası varmış, burada bir yerlikçi olarak çalışıyor. O zaman biz ne diyoruz? Memleketimizde huzur olsun, batının ve batı anlayışındaki insanların fitnesi, fesadı bizden uzak olsun biz, yoksul da olsak mutlu olarak bu ülkemizde yaşarız. Yeter ki biz, el birliğiyle aynı ülkü, aynı inanç, aynı dil, aynı dil birliğinde birleşelim. Batının demokrasisi de, batının e, bize e, ihraç etmeye çalıştığı felsefesi de kendine olsun. Ben de, <gülüyor> bu okuduğumdan onu anladım. Sen benim böyle anladığım gibi anlayabilmiş miydin? Yok değil mi? İşte çağrışım böyle bir şey oğlum. Biz geçmişte yaşadık. Biz geçmişte dünya yöneten bir ülkeydik. Bizi bir zarfın içine hapsetmişler gibi, bir güvenlik kafesinin içine hapsetmişler gibi. İşte biz huzurlu olmak için birlik olmalıyız. Dinde birlik, dilde birlik, ülküde birlik içinde yaşamalıyız. Devletimize sahip çıkmalıyız. Ne olursa olsun en kötü devlet, en kötü düzen anarşiden, terörden, ketişten daha iyidir. Değil mi? Bir videonun daha sonuna geldik. Ümit ediyorum beğenmişsinizdir. Sürcül ilisan ettikse affola. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.